Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Ekim 2019 gündemi siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Sakin geçen bir Ağustos ayı akabinde e, yoğun gündemlerin e, hakim olduğu bir Eylül ayını geride bıraktık. Daha çok parasal konulara e, yoğunlaştınız Eylül ayında ve yeni e, iş imkanları, yeni kararlar çevresinde e, gündeminiz yoğunlaşmıştı. Bu ay ise gezegenler Başak Burcu'nu terk ediyor ve yavaş yavaş terazi ve Akrep Burcu'nda kümelenmeye başlıyor sevgili aslanlar. Dolayısıyla gündeminizde buna ilişkin Farklı şekilde e, tezahür edecek. Şimdi e, özellikle bahar aylarından beri Plüton'un ve Satürn'ün Oğlak Burcu'nda retrosu bizleri e, 2019 yılının başından beri ay düğümlerinin yapmaya çalıştığı zorlayıcı etkileri biraz daha hızlı hissetmemizi sağlayacak ve yaz aylarını biraz keyifsiz geçirmemizi sağlayacak etkilerle doluydı Özellikle Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu evlerde yani 6. evinizde. Sağlık problemleri yaşamış olabilirsiniz, iş değişiklikleri yaşamış olabilirsiniz, günlük rutinleriniz değişmiş olabilir. Belki sağlığınızla ilgili yeni kararlar, yeni alışkanlıklar, yeni davranış modelleri geliştirmek istediniz. Ancak bunlarla ilgili zaman zaman başarısızlık da söz konusu olmuş olabilir. Artık 18 Eylül'de Satürn retrosunun bitmesi ve akabinde 3 Ekim'de Plüton retrosunun bitmesiyle beraber Gerek sağlığınız gerek günlük işleriniz gerekse iş hayatınızla ilgili iş sorumluluklarınızla ilgili taşlar yerine oturmaya başlayacak. Artık ne istediğinizi bileceksiniz. Sağlığınıza daha çok dikkat edeceksiniz. Ve bunun yanı sıra e, sorumluluklarınızla alakalı da görev paylaşımı yapmak ve sorumluluklarınızı planlamak konusunda da her zamankinden daha kararlı ve daha kendinden emin olacaksınız sevgili aslanlar. Evet 3 Ekim'de Plüton retrosunun bittiğini ve Plüton'un düz başladığını anlatmaya çalıştım. Ve aynı gün içerisinde Merkür'ün akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Akrep Burcu sizin dördüncü e, evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla Merkür'ün dördüncü evinizdeki e, konumuyla beraber ev alımı satımı gayrimenkul gibi e, yatırımla alakalı konular gündeminizde olabilir sevgili aslanlar. Bunun yanı sıra aile büyükleri ve ailenizle ilgili gündemler ve evinizle ilgilenmeniz gereken konular da e, söz konusu olabilir. Örnek veriyorum evinizle ilgili e, evinizi kiraya vermek istersiniz. Bununla ilgili kontrat ve sözleşme e, imzalarla ilgili konular ve gündem. Vardır. Veyahut e, yeni bir tadilat, yeni bir anlaşma dönemine girebilirsiniz ya dediğim gibi aile büyükleri ve aileyle daha çok iç içe olma ve onlarla daha kontak halinde olma gibi. Durumlar söz konusu olabilir. Merkür akrep transiti boyunca. 4 Ekim'de ise Mars'ın terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. E, terazi burcu sizin üçüncü evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla özellikle bu ay içerisinde Ekim ay içerisinde trafikte biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili aslanlar çünkü Mars terazideyken zaman zaman ufak tefek kazalara da sebebiyet verebilir. Veya ufak tefek sinir bozucu durumları e, şehir içi trafiğinde bilhassa. Dolayısıyla Mars terazideyken gündeminiz daha çok yakın çevreniz kardeşleriniz, kuzenleriniz e, sürekli olarak bir insan sirkülasyonuyla e, muhatap e, olma hali e, içerisinde olduğunuzu da gösterebilir. İlerlerken 7 Ekim günü e, Ekim ayının en zor günlerinden ve en sert açılı günlerinden birisi Merkür'ün Uranüs ile Güneş'in Satürn'e sert açıları dikkat çekiyor. Bunlar sizin 3. ve 4. evinize meydana gelecek etkileşimler. Özellikle ee, 7 Ekim günü aile veya evle alakalı ani gelişen durumlar e, sizi biraz yorabilir. E, ani gelişen durumlara karşı çok fazla olabilirsiniz. E, Hoşnut bir tutum sergileyemeyebilirsiniz ki siz sevgili aslan burçları zaten sabit nitelikli burçlardansınız. Her ne kadar ateş grubundan olsanız da e, düzeninizin bozulmasından çok da hoşlanmazsınız. Yeni gelişen durumlardan çok da hoşlanmaz ve alışkanlıklarınızı değiştirmeyi de çok tercih etmezsiniz. Sabit bir yapınız vardır ancak 7 Ekim günü e, ortaya çıkan e, ani gelişen durumlar. Ve gündemler sizi biraz e, yorabilir ve yıpratabilir. Ancak bunlar birkaç gün tesir olacak ve daha sonra geçecek etkileşimlerdir. Dolayısıyla o gün içerisinde tedbirli olmaya çalışırsanız e, günü daha güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 8 Ekim günü Venüs'ün de Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. En akrep burcu transiti ile beraber daha çok ailenizle vakit geçirmek isteyeceğiniz, daha çok geçmişinizle barışacağınız, belki ev almak, yatırım yapmak gibi bir niyetiniz veya gündeminiz varsa bunlarla ilgili fırsatlar yakalayabileceğiniz bir süreç başlayacak. Aile ilişkileriniz yenileniyor, ailenizle daha iç içesiniz ve bu alanda özellikle anne babanızla ilgili gündemler sizi mutlu edecek gelişmelerle dolu olacak sevgili aslanlar. 14 Ekim günü Koç burcunda bir dolunayımız var biliyorsunuz her ay olduğu gibi bu ayda bir dolunay ve yeni ay söz konusu. Koç burcunda meydana gelen dolunay ayın 20 derece Koç burcunda ve Güneş'in 20 derece Terazi burcunda konumlandığı olaylar. Dolayısıyla ayla Güneş'in zıt açıda olduğu her türlü gökyüzü olayı yani dolunaylar tabii ki gergin açılar barındırır içerisinde. Bu dolunay sizin 9. evinizde meydana gelecek. Özellikle eğitim hayatı devam eden bir aslan burcuysanız bununla ilgili yeni bir karar evresine gelebilirsiniz. Veya yurt dışı gündemi söz konusu olabilir hayatınızda. Bu süreçte e, bilhassa e, yurt dışıdan e, gelecek, yurt dışına yerleşmek veya yurt dışı ile ilgili gündemlerle alakalı yeni gelişmeler söz konusu olabilir ve hayatınızda yeni bir e, evre e, açılabilir ve seyahat e, imkanları da yakalayabilirsiniz bunun yanı sıra. Hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracağınız, yeni eğitimler almak isteyeceğiniz, yeni insanlar tanıyacağınız bir süreç başlayacaktır bu dolunayla beraber ve yaşayacağınız olay her neyse hayata bakış, açı, bakış açınızı ve yaşama e, görüşünüzü yani yaşam felsefenizi etkileyecek yeni olaylar olacaktır e, sevgili aslanlar. 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim günleri e, bence Ekim ayının e, en güzel 5 e, günü diyebilirim. Arka arka yaşanacak iyicil etkilerle beraber e, bilhassa sabit burçlarda meydana gelen e, olumlu ve destekleyici açılar. Iç, içsel huzurunuzu ve motivasyonunuzu oldukça yükseğe çekecek, yükseğe taşıyacak gelişmeler olacaktır. Akrep burcunda bulunan Merkür'ün 16 Ekim'de yapmış olduğu Neptünle iyicil e, Açı. hayatınızda bilhassa e, geçmişle alakalı, çözemediğiniz bilinçaltı sorunları ve problemler ile alakalı çözüm yolları bulabileceğiniz ve kendinizi şifalandırma enerjisi. Sağlayabileceğiniz durumları ortaya çıkaracaktır. Bunun yanı sıra yine Akrep Burcu'ndaki Merkür ve Venüs'ün önce Püritöy'lü ve daha sonra Satürn'e yapmış olduğu iyicil açılarda hayatınızda iş hayatı ile ilgili Kariyeriniz ve günlük rutinlerinizle ilgili 2019 yılının başından beri zorlandığınız konularda şanslar, fırsatlar ve tekliflerle karşılaşmanızı sağlayacaktır. Özellikle bu süreçte tanıştığınız insanlar, karşılaştığınız teklifler, fırsatlar, duyumlarınız, haberleriniz bunlarla alakalı biraz daha gözünüz kulağınız açık olsun. Çünkü yeni bir iş anlaşması, yeni bir rutin, yeni bir hayat stili edinmeniz açısından 16 ve 20 Ekim aralığını değerlendirmek oldukça faydalıdır. Faydalı olacaktır sevgili akrepler çünkü dediğim gibi 16 Ekim'den başlayan ve 20 Ekim'e kadar süren süreç oldukça destekleyici gökyüzü tarafından yapılanmaları e, bilhassa ailevi ilişkiler ve içsel problemlerinizle ilgili yapılanmaları çözüme kavuşturacağı benziyor. 21 Ekim'de Mars'la kuzyer düğümünün sert bir açısı e, söz konusu. Bu açıyla beraber özellikle iletişim kurduğunuz insanlarla ilişkilerinizde kontrol dışı durumlar söz konusu olabilir. İletişimde her zamankinden daha sert bir üslup. E, takınabilirsiniz. E, bu ay içerisinde özellikle bu etkileşime dikkat etmenizde fayda var. Kardeşlerle kuzenlerle yakın çevreyle kırıcı ve zorlayıcı e, diyaloglar söz konusu olabilir. Ve bu kontrol dışı durumun aslında size vermek istediği bir mesaj vardır. Bu mesajı almaya çalışın. 2019 yılının başından beri aynı alanda sürekli olarak sınanıyorsanız burada bir püf noktası olduğunu düşünüyorum. Bu alanda dikkatli olmanızda fayda var sevgili aslanlar. 23 Ekim günü güneşin Akrep Burcu transiti başlıyor ve artık daha çok ailevi konularınız, dördüncü eviniz, dip noktalar, anne baba, ev, gayrimenkul yatırım, geçmişiniz, geçmişle ilgili sorunlar ve gündemler Aileyle ilgili gündemler, aile büyükleriyle ilgili ebeveynlerle ilgili gündemler biraz daha hayatınızın odak noktası haline geliyor diyebilirim. Güneşin Akrep Burcu transit ile beraber daha çok evinize, ailenize, içsel dünyanıza ve konforunuza zaman ayırmak isteyeceksiniz. Ve bu sırada özellikle aile büyüklerinizle, ebeveynlerinize vakit geçirip uzun süredir eğer onları ihmal ettiğiniz düşünüyorsanız onlarla e, kontağınızı tekrardan yapabilirsiniz. E, Kurup ilişkileri şifalandıra. Bilirsiniz, sevgili aslanlar. 27 Ekim günü Mars'ın Satürn'e sert bir açısı var. Bu süreçte özellikle e, size vereceğim tavsiye iş arkadaşlarınızla diyaloglarınıza dikkat etmeniz olacaktır. Çünkü 6. eviniz 3. eviniz arasındaki etkileşimle beraber sağlığınızla alakalı veya iş arkadaşlarınızla iletişim trafiğiniz ve kurmuş olduğunuz ilişkilerle iletişim ilişkisiyle alakalı zorlayıcı enerjiler söz konusu olabilir ve kendinizi sert bir şekilde ifade edebilirsiniz. Hatta kavga agresyona e, varan e, durumlar ortaya çıkabilir. Bunun önüne geçmek açısından 27 Ekim gününe de dikkat etmekte fayda var. Bilhassa yeni aya doğru giderken her ne kadar yeni ayın etkileri daha fresh daha taze olsa da İletişim tarzınızla alakalı sıkıntılar, iş arkadaşlarınızla aranızın bozulmasına sebebiyet verebilir sevgili aslanlar. 28 Ekim günü ise bir yeni ayımız var. Ayı kapatırken yeni enerjilerle kapatıyoruz. Bu yeni ay yine dördüncü evinizde 4 derece akrep burcunda meydana gelecek. Dolayısıyla yeni bir eve taşınmak, yeni bir ev almak, evinizle alakalı gündemler, bunun yanı sıra aile büyükleriniz, aile toplantıları ve geçmişle alakalı çözemediğiniz problemler üzerine yoğunlaşmak açısından ayın bitimi oldukça destekleyici. Ayı kapatırken içsel motivasyonunuz, konforunuz, huzur bulmuş olduğunuz yerle alakalı yaşanan gelişmeler sizi oldukça mutlu edeceğe benziyor sevgili aslanlar. Bu yeni değerlendirmekte fayda var. Özellikle ev değişikliği, ev alımı, satımı, yer değişikliği veya aile büyükleriyle ilgili sorunlar yaşayan bir aslan burcuysanız bu yeni aydan nasibinizi almanız gerekmekte. 31 Ekim günü ayın son günü Merkür'ün retrosu başlıyor arkadaşlar. Merkür retrosu yine sizin dördüncü elinizde olacak. Dolayısıyla ev, aile, taşınma, yer değişikliği, konfor alanı gibi konularda ayın son gününe kadarki atılımlarınızı gerçekleştirmeniz faydalı olacaktır. Aksi takdirde ev alımı, satımı, taşınma gibi konularda bir takım aksaklıklar ve zorlanmalarla e, mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Biliyorsunuz Merkür Retrosu, Merkür'ün temsil etmiş olduğu iletişim sözleşmelerle ilgili konularda ufak tefek aksaklıklar ve zorluklar çıkarır. E, bunun önüne geçmek için bu yeni ile beraber... Hızlandırılmış bir şekilde isteklerinizi gerçekleştirmeniz daha mantıklı olacaktır. Ee, dediğim gibi taşların yerine oturacağı bir ay daha çok gündeminiz, eviniz, aileniz, yuvanız ve aile büyükleriniz olacak. Umarım güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve aşağıda zil tuşuna basarak hemen hemen her gün paylaşmaya çalıştığım videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorum olarak videoların altına yeni video fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan Opikus Astroloji hesabını takip edip DM yoluyla ulaşabilecekleri gibi evrenselkatimbilgeci@gmail.com adresine de e-posta göndererek bana ulaşabilirler. Her birinize mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.